Burada dört küçük dikdörtgene bölünmüş büyük bir dikdörtgen var. Şimdi bu büyük dikdörtgenin alanını iki değişik şekilde ifade etmeye çalışacağız. Bunu iki tane binomun yani iki terimlinin çarpımını ya da üç terimli bir ifade kullanarak yapacağız. Hadi bakalım. Bu mor dikdörtgenin uzun kenarı, yani buradan buraya olan uzunluğu x. Sonra buradan buraya olan uzunluk da 2 olduğuna göre, bu kenarın toplam uzunluğu ne olur? x artı 2. Güzel, hemen not edelim. Bu kenarda, buradan buraya olan uzunluk x, buradan buraya olan da 3 olduğuna göre, bu kenarın toplam uzunluğu da x artı 3'tür. Gördüğünüz gibi, büyük dikdörtgenin alanını 2 binomun çarpımı olarak ifade edebildik. Şimdi de aynı şeyi bir 3 terimli olarak nasıl ifade edebileceğimizi göstereyim. Bunu yapmak için, büyük dikdörtgenin küçük dikdörtgenlerin alanlarından oluştuğunu düşüneceğiz. Mor dikdörtgenle başlayalım. Bu dikdörtgenin bir kenarı x, diğer kenarı da x uzunluğundaysa alanı x kare olur. Buraya yazalım. x kare. Sıra sarı dikdörtgende. Bunun bir kenarı aynı mor dikdörtgeninki gibi x. Diğer kenarı ise 3. O zaman alanı da x çarpı 3'ten 3x olur. Büyük dikdörtgenin alanını bulmak için küçük dikdörtgenlerin alanlarını toplamamız gerekiyor. Bu yüzden bunu da artı 3x olarak not edelim. Şu ana kadar mor dikdörtgenle sarı dikdörtgenin alanını topladık. Sıra yeşil olandı. Bu kenar 2, bu kenarda x olduğuna göre alan 2 çarpı x yani 2x. Bunu da ekleyelim, artı 2 çarpı x. Ve son olarak geriye gri dikdörtgen kaldı. Bu kenarın uzunluğu 2, bu kenarınki ise 3 ise alanı 2 çarpı 3 yani 6. Artı 6. Şimdi buradaki ifadeyi gördüğünüzde bunun nasıl olup da bir 3 terimli olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Çünkü karşınızda 4 tane terim var, öyle değil mi? Ama siz bunu düşünürken belki buradaki 2 terimi, şu 2 terimi toplayabileceğimizi fark etmemiş olabilirsiniz. 3x'e 2x eklersem 5x olur ve böylece bu ifadeyi x kare artı 5x artı 6 olarak yeniden yazabiliriz. Büyük dikdörtgenin alanını buradaki ve buradaki 2 farklı ifadeyi kullanarak gösterebiliriz. Ve eğer ikisi de aynı şeyi veriyorsa, bu iki ifade birbirine eşittir. Son derece mantıklı. Neden? Çünkü buradaki çarpımın sonucu bu eder. x çarpı x, x kare, aynı renkle göstereyim. x ile x'i çarpınca, x kare, x çarpı 3, 3x, 2 çarpı x, buradaki 2x'e, ve son olarak 2 çarpı 3 ise buradaki 6'ya eşittir. Bu videoda kullandığımız alan modeliyle binom çarpımını neden bu şekilde yaptığımızı açıklamaya ve başka videolarda dağılma özelliğini iki kere uygulayarak yaptığımız bu işleme bu şekilde daha görsel bir hale getirmeye çalıştım. Umarım işinize yaramıştır.